Saat şu an 11. Krakow'a yeni geldik. Ee, bu video yarın başlayacak. Şu an o kadar karanlık ki küçücük bir ışık bulduk. Orada çekiyoruz. Yarın görüşürüz. <gülüyor> şu yerde böyle ışıklar var ya onlarla çektik. <gülüyor> Şimdi bol çağıracağız. Hostel turu yapayım. Bakın şurası. Şu aşağısı hostelin girişi. Böyle merdivenleri çıkıyorsunuz. Sonra bizimki dördüncü kat. Böyle buradan giriyorsunuz. Burada bir küçük bir mutfak var. Burada ortak tuvalet var. Ee, burası da bizim adamız. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Krakow'da çok gezilecek yer yok mu? Şimdi dışarı çıkıyoruz. Hepsini bugün bitiririz muhtemelen. Ee, normalde tuz madenine de gidecektik. Ee, bir günü oraya ayırırız diye düşünüyorduk ama tuz madeninin girişi normal 100 öğrenci 80 zlotuymış. Romanya'da gitmiştim ben zaten. O yüzden ben bir daha gitmek istemedim. Onlar da gitmeyelim dediler. Ee, o yüzden gitmeyeceğiz oraya da. Yani Krakow'da yapacak bir şeyimiz yok. Bilmiyorum ne yapacağız bundan sonra. Çünkü bir günlük işimiz var. Gezecek yerlerin hepsi yan yana ve bir günde halledilebilir şeyler. Ee, bakalım. Şimdi Old Town'a gidip geziye başlayacağız. Hava çok güzel, bu arada Varşova'dan daha sıcak burası. Sadece tişört, ceket giydim böyle ve gayet güzel. Ee, bana göster. Ee, burada bir thrift store bulduk ve her şey iki lotu yazıyor. Şimdi içine gireceğiz. Direkt şurada kalıyoruz biz bakın şurası ve direkt burada böyle bir yer. <gülüyor> Burası Jagiellenska Üniversitesi. Dünyanın en eski üniversitelerinden biriymiş, 1364'te kurulmuş. İçeri girecektik ama koronadan dolayı kaldırmışlar. Şöyle göstereyim. Burası Saint Anne Church. <gülüyor> E ee, şey of unuttum söyleyeceğim her şeyi. Bir dakika geliyorum. <gülüyor> Burası Roma Katolik Kilisesiymiş. Ee, UNESCO tarafından korunan bir yermiş ve barok e, ba aynen barok mimarisinin en önde gelen örneklerindenmiş ve 14. yüzyıla kadar uzanıyormuş tarihi. Hepsini Wikipedia'dan baktım. İnanmıyorsanız gidip bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi içine gireceğiz. kahvaltıya geldik. Böyle kamemberli yani öyle okundu sanırım. Sandviç aldım. Çünkü mucize urbacayında mucize urbacayla kara de şey, like var. izliyorsanız ben izliyorum. Çok güzel. Ee, orada sürekli kamember yok Ben de çok merak ettim tadı nasıl. Böyle üçgen peynir gibi normal. Çok bir olayı yokmuş yani. Niye bu kadar seviyor anlamadım. Ama denemek istedim. Şimdi sandviçlerimizi yiyip gezmeye başlayacağız. Da, da, da. Ee, burası da market meydanı diye geçiyor. Ee, burası da UNESCO, tarafı, UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Bu arkamda gördüğünüz e, Krakow Cloth Hall olarak geçiyor. Türkçesini bulamadık. Kumaş salonu gibi bir şey bence bilince ama hani e, galiba başka bir adı da var başka bir manası. E, şimdi oraya gideceğiz. E, şimdi içeri girip biraz daha orayı gezeceğiz. Burası da şehrin meydanı. Merkezi direkt. Net vardır bu arada. Çıktık içeriden, öyle çok bir şey yoktu. Ee, bir tane Market Hall var, oraya gideceğiz. Orası daha güzel gözüküyor, kitaplı falan filan. Ee, bu da Adam Mıçıkıvış. Mıçıkıvış. Mıçıkıvış, öyle bir şey. Ee, şimdi okunuşuna bakarım birazdan. Onun heykeliymiş. Ee, onun Poznan Üniversitesi var. Burası da Saint Mary's Basilica, yani Azize Meryem'in e, kilisesiymiş. Şimdi onun içine gireceğiz. İçeride şey vardı Burası da yasakmış zaten burada ee, içeride dua ediyorlar O yüzden dua etmiyorsanız girmeyin böyle şeyden girmeniz gerekiyor yan tarafta İçeri girdik ama e, içeride sadece e, şu an dua, şey, şu an e, in mi denir işte. Aynen işte <gülüyor> Şu an sadece dua edenler ve hani orayı o amaçla kullananlar, ziyaret için gelmeyenler içinde biz yine böyle içeri girip bir çekmeye çalıştık buraya kadar gelmişken ama normalde şu taraftaki bir kapıdan falan girmeniz gerekiyormuş ziyaret için. İçerisi çok güzeldi bu arada ve ilk defa böyle bir şey de denk gelmiş olduk. Bir yandan da güzel oldu ama 80 metreymiş gotik mimarisinin en iyi örneklerinden biriymiş 14. yüzyıla dayanıyor ve 1987'den beri UNESCO Dünya Miras Alanıymış. böyle fiyatları Şu çok güzel kokuyor bunların içinde denedik ama en güzel bu burası Saint Florian's Gate yani Aziz Florian'ın kapısıymış ve 14. yüzyılda Türklere karşı inşa edilmiş Polonya'nın en tanınmış gotik kulelerinden biriymiş. Bu arkamda gördüğünüz 14. yüzyılda Türk 14. Yüzyılda Türk saldırılarına karşı inşa edilmiş ve gotik yapıda çok önemli bir esermiş. Alem, şimdi gidip Krakow'un donatı gibi bir şey varmış ondan yiyeceğiz sonra da yurda geçeceğiz aman sonra da otele geçeceğiz çünkü Krakow çok sıkıcı. Krakop çok sıkıcı yapacak başka bir şey bulamadık O yüzden otele döneceğiz birazdan Saat daha 5 bu arada havaya bakmayın Buradan alacağız dediğimi Şöyle donat gibi ha, yazıyor. Böyle bir şey Çok yumuşak fazla yumuşak Biz hindistan cevizi aldık çok güzel Gelirseniz buraya e, parça galiba aldı. Şöyle bir şey e, Raffaello Yani hindistan cevizi i don't think like that she says to me i can't help but feel the subtleties so if it all expires Günaydın. Bugün Krakow'da ikinci günümüz. Dün çok bir şey yapmadık. O yüzden dün yapacaklarımızın yarısını da bugüne bıraktık ki bugün boş boş durmayalım. Dün yemek yedikten sonra direkt eve dönüp yattık. Yani hiçbir şey yapmadık. Bir de Varşova'dan da yorgunluk güzel oldu yani. Bir Kalan birkaç yerimiz var. Bir de bir ejderha mağarası gibi bir şey varmış. Oraya gideceğiz. Ona çok heyecanlıyım. Onlara gideceğiz şimdi ve kahvaltıda da buranın böyle bizim simit'e çok benzeyen bir şey varmış. Onu yiyeceğiz. Ee, o şekilde. Görüşürüz. Bu söylemeyi unuttum. Bu üstünde gördüğünüz mavi biraz önce yani biraz önce dedim dün aldım e, iki batıyı yani 5 liraya 5R'e mont aldım ve o kadar güzel ki e, aldıklarımı eve gelince gösteririm. Aslında dün gösterdim ama e, otelin ışığı o kadar kötüydü ki otelin ışığı o kadar kötüydü ki şey yapmak istemedim. Yani onu koymak. O yüzden bir daha gösteririm hep 5R'e ya. Ama kolları böyle. Ama 5 lira Evet, e, katkılarımıza <gülüyor> Tamam, geri verme. <gülüyor> e, şimdi Wawel Kalesi'ne, Wawel Katedrali'ne geldik e, Burası UNESCO'ya, e, dünya mirasına giren ilk yermiş e, 1600'lere kadar ee, tüm kolonya, kral ve kraliçelerine hizmet etmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda da e, şehrin e, başkanı tarafından e, kullanılmış. Sanırım altında da ejderha mağarası var. The Dragons Den olarak geçiyor. Ee, ve burada bir e, ejderha heykeli varmış. İki dakikada bir böyle ağzından ateş püskürtüyormuş. Onu görmek istiyoruz. Umarız hala ateş püskürtüyordur. Burası da baya kalabalık. Şimdi <gülüyor> kimden? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet buradan okuyacağım. Ee, şimdi size gittiğimiz ejderha şeyinin, heykelinin hikayesini anlatacağım. Ee, neden Krakow'da böyle ejderha mağarası ve ejderha heykeli olduğu ile alakalı. Ee, bu kalenin altında bir ejderha yaşıyormuş zamanında. Ejderha devamlı diğer canlılara zarar veriyormuş. İnsanları ve hayvanları öldürüyormuş. En sonunda Krakow halkı ejderha ile bir anlaşma yapmaya karar vermiş. Ejderhaya demişler ki her ay mağaranın önüne bir kız getirelim. Sen de halkı rahat bırak. Ejderha da çapkınmış. <gülüyor> Öyle yazıyor. <gülüyor> ejderha da çapkınmış tamam demiş. Sonra Ejderha verilecek kız tükenmiş bir süre sonra. Ve sıra kralın kızına gelmiş. Ama kral kızını vermeye razı gelmemiş. Doğal olarak. Ee, ondan sonra tüm ülkeye haber salmış. Demiş ki Ejderha'yı öldürmeye başaranı e, kızıma vereceğim. Damadım olacak. Ondan sonra bir tane ayakkabı ustası gitmiş. E, Hayakkabusu sasa bir kuzuyu öldürerek içine sülfür doldurup yeniden dikmiş ve Ejderha'ya hediye olarak sunmuş. Ejderha da koyunu direkt hani yemiş. Ondan sonra da çok susamış. Ejderha da koyunu yemiş sonra da o kadar çok susamış ki Vislan Nehri'nin tüm suyunu içmiş ve patlayarak ölmüş. Ben koyundan ölecek sanmıştım. Neyse tüm nehrin suyunu içip patlayarak ölmüş. Sonra da halk huzuruna erişmiş ve ayakkabı ustasıyla kralın kızı evlenip mutlu mesut yaşamışlar. Üst Ne bileyim ben ya. <gülüyor> yani böyle bir hikayesi varmış. Şimdi gidip e, hem aşağı zaten şeyde aşağıda mağarası da aşağıda. Şimdi gidip hem oraya bakacağız hem de heykelini göreceğiz. Biletler bitmiş. Giremedik içeri bir yere. Zaten e, şey de kapalıymış Ejderhan Zaten zaten Ejderhanın mağarası da kapalıymış. Şöyle bir şey aldık. Burası katedral. Böyle fotoğrafları var belki yardımcı olabilir. Bakın Ejderhan heykeli şurada aşağıda. İncez incez inşallah biz de oraya. Burada katedral müzesi var ama bilet gerekiyor ve bilet sırası şöyle bir şey. O yüzden girmeyeceğiz oraya da. Zaten hiçbir şey göremedik burada. Şunlardan alacağız. Böyle Türkiye'deki simit satıcıları gibi satıyorlar. Çok güzel gözüküyor. Umarım güzeldir. Bir tanesi haşhaşlı bir tanesi de normal susamlı. Umarım tatları simit gibidir. Çünkü simit istiyorum. Simite benziyor ya. Güzelmiş çay. Üçgen peynir ve çay çok güzel olabilir. Bunların adı burada galiba Oveana Krakowski olarak gibi bir şey olarak geçiyor. Ee, nasıl okunuyor bilmiyorum ama zaten sokak satıcılarında var. Genelde e, biz hiç restoranlarda falan görmedik. Böyle sokak satıcısına denk gelirseniz kesinlikle tadın bence. 2-2,5 e, iki, iki zlo çaresi değişiyor bunların fiyatları da. Bakın Melody Kamburbaş. Arifo, thank you. <gülüyor> çekim 1. Video Hayır ya dur bir Video için, çekim 1 mi 4 oldu? <gülüyor> Hepsinde aynı çekim yapıyorum. Çekim 5. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay. Kat. <gülüyor> <gülüyor>